Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 28 Temmuz'da Türkiye saatine göre akşam 20.53'de 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Aslan Burcu Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinin sabit niteliklerini taşır ve Güneş Aslan Burcu'nda ilerlerken yaz mevsimini de en güçlü şekilde hissettiğimiz bir dönemdir. Evet şimdi Aslan yeni ayı, Tüm gücüyle hayatlarımızda yenilikler getirmek üzere 28 Temmuz'da doğacak. Yaşam enerjimiz, özgüvenimiz, cesaretimiz, yönetme kabiliyetlerimiz, yaratıcılığımız, yeteneklerimiz, aşk hayatımız, romantik konular, çocuklarımız, yaşamın eğlenceli ve keyifli yönleri... Aslan burcu tarafından yönetilir ve Aslan yeni ayı kişisel ve toplumsal alanlarda bu konularla ilgili temaları daha görünür hale getirecektir an haritasına baktığımızda kova burcunun yükseldiğini görüyoruz MC noktasında ise gökyüzü ortasında yine bir ateş element olan yay burcu var Aslan yeni ayı haritanın altıncı evinde doğuyor güneş ve ay birleşiyor ancak yedinci evde de aslan yönettiği için ben yedinci ev konularını da burada aktifleştirdiğini söyleyebilirim günlük hayatımızın detayları alışkanlıklarımız sağlığımız beslenmemiz bununla birlikte ilişkilerimiz işbirliklerimiz evliliğimiz anlaşmalarımız sözleşmelerimiz Tüm bunlar yeni ayın kapsamında biraz daha öne çıkıyor. Yükselende kova olduğu için kişisel doğum haritalarınızda Aslan Burcu ile beraber Kova Burcu'nun bulunduğu ev alanına da bakmakta fayda var. Zaten Kova Aslan Karşıt Burç 15 gün sonra yeni aydan sonra 15 gün sonra Kova Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu aks Kova Aslan aksı Ağustos ayında sizin için çok önemli hale gelecek e, buralarda yenilikler var bazı dönüşümler var daha fazla dikkat çekici hızlı gündemleriniz olabilir Merkür Aslan burcunda ve ay düğümleri boğa burcunda boğa ve akrepte 18 derecede yerleşmiş durumda Merkür 18 derecede kuzey düğümde bir Uranüs görüyoruz yine 18 derecede Merkür'ün kuzey düğümlü ve Uranüs'te tam bir karesi var bu yeni ayın en güçlü açılarından aynı zamanda Jüpiter burcunda artık gerilemek üzere durmuş durumda ve yeni aile üçgen bir açı yapıyor bu üçgen açıyı 29 Temmuz'dan itibaren 30 Temmuz 31 Temmuz 1 Ağustos ya yani Temmuz'un sonu ve Ağustos'un başlarını bu üçgen açının etkisinde hissedebiliriz Tabii ki Jüpiter üçgenleri keyiflidir şanslıdır kısmetlidir Burada gelişme imkanları, büyüme imkanları verir. Ancak Jüpiter durağan pozisyonu ve gerilemek üzere bu birazdan hani sanki içinde bulunduğumuz şartları özellikle Mayıs ayından bu yana hayatımıza gelmiş olan bazı konuları ele almamız, değerlendirmemiz, bunları fark etmemiz için de bize içsel olarak biraz daha fazla farkındalık verecek, bu yönde çalışacak gibi görünüyor. Yani şansı fark etmekle değerlendirebiliriz. Bazen de e, fark etmeyebiliriz ya da çok olumsuz gibi gördüğümüz bazı konular aslında kendi lehimize olumlu olabilir. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet kimler en fazla etkileniyor? Tabii ki sabit burçlar. Sabit burçlarımız aslan, kova, boğa ve akrep burçlarımız birinci derecede etkilenecek. Hem ay düğümleri sabitlerde hem de yeni ayın yükseleni yine sabit burç kova olduğu için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Aslan, kova boğa ya da akrep burçlarında güneşiniz yükselen burcunuz olabilir kişisel gezegenleriniz olabilir ve bunlar özellikle beş derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan önemli etkiler alabilirsiniz 18 derece de çok önemli görüyorum hem aynı ay düğümleri bu derecelerde olduğu için hem Merkür Uranüs karesi 18 derecede olduğu için sabit burçlarda 18 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bunları artı eksi 5 derece alabilirsiniz yani işte 13 derece ile 23 derece arası alabilirsiniz bu derecelerde gezegenleriniz varsa bu yeni ay yine çok önemli etkiler getirebilir, tesirler getirebilir. Liderleri yönetir aslan, yöneticiler, liderler, tabii ki burada ünlü kişiler, önemli kişiler, biraz işte asaletli kişiler, maddi manevi gücü elinde tutan kişiler, liderlerle ilgili önemli temaların olacağını söyleyebiliriz. Bazı kayıplar olabilir hızlı özellikle sabit burçlarda olan liderler dünya üzerinde işte Aslan burcu kova burcu akrep ya da boğa burçlarında bulunan liderlerle ilgili hızlı ve ani gelişmeler çok kadersel gelişmeler bekleyebiliriz Bunlar bir kaza ani bir hastalık bir ölüm veya suikast gibi daha ciddi bir şey Çünkü Mars kavuşması. Bu yeni ayı takip eden günlerde bazı streslerde yaratabilecek gibi görünüyor Aslan Burcu çocuklarımızı yönetir çocuklarla ilgilidir her türlü yaratıcılıkla ilgilidir çocukların dikkat çekebileceği bir dönemdeyiz çocuklarla ilgili endişelerimiz artabilir bu dönemde genç nüfusu daha çok etkiler Aslan Burcu ünlü kişiler ve özellikle sanat ve sanatçılarla sahnede olan kişilerle ilgilidir sanat ve sanatçılarla ilgili ee, belki eğlence sektörüyle ilgili e, gelişmeler olabileceği bir dönemdeyiz ve dikkat çekici yine bu alanda özellikle ünlü kişilerle ilgili dedik bazı haberlerde gelebilir tabii biraz riskli olduğunu görüyorum ülkemiz için yani ekonomik anlamda Venüsümüz bizim 18 derecede bir Venüsümüz var Akrep Venüsümüz tam bu e, açık kalıbına oturuyor e, ülkemizin haritasında üstelik Akrep 5 derece Akrep Güneşimiz var yeni ay 5 derece Aslan'da tam bir dik açı yapıyor ülkemizde ekonomik anlamda çok baskıcı çok stresli bir süreç olduğunu söyleyebilirim Tabii ki her türlü piyasalara da dikkat etmek lazım ekonomiye borsaya ve benzeri alanlara burada Venüsümüz direk etki aldığı için liderlerle ilgili yöneticilerle ilgili bazı riskler kayıplar olabilir aynı zamanda bu Mars-Uranüs birleşimi depremleri çok tetikler. Yani doğal olaylarını ve depremleri çok tetikleyebilecek bir açı. İnşallah olmaz ama böyle bir risk görüyorum. Yani Çünkü bizim Akrep'teki bu hassas Venüs'ümüz ne zaman tetiklense bir tutulmada ya da herhangi böyle bir önemli durumda, bir transitte gerçekten ülkeyi etkileyebilecek deprem gibi veya ekonomik anlamda veya işte politik anlamda bazı stresler, krizlerle karşılaşabiliyoruz. Yeni ayın yükselen burcunda kova olması, bu da ülkemizin 8. evi biliyorsunuz kova. Türkiye haritasının o da zaten krizler evi, ekonomik krizler, kayıplar, ölümler evi. Hani burada önemli krizleri bekleyebiliriz. Her ne kadar Jüpiter'in olumlu açısı olsa da bu kişisel bazı evet kişisel olarak özellikle doğum haritalarında ateş burcu, ateş burçlarında e, iyice gezegenleri olanları bireysel olarak olumlu etkileyebilir ama genelde baktığımızda kolektif alanda baktığımızda, ülkemiz için değerlendirdiğimizde zor bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim yeni ayı e, takip eden günlerde 31 Ağustos 1 e, 31 Temmuz 1 Ağustos 2 Ağustos bugünlerde boğa burcundaki Mars Uranüs birleşecek Kuzey düğüm yönünde birleşiyor Hani hızlı beklenmedik sürpriz gelişmeler ama biraz sert böyle yıkıcı e, kesici yani ani durumlar ekonomide olabilir işte bir deprem gibi bir durum da olabilir ani bir kayıp olabilir ama sarsıcı bir durum e, olabileceğini bize işaret ediyor sağlık konularına da değinmek gerekiyor çünkü sağlık konularında birçok kişiyi etkileyebilecek bir dolunay bu yani yeni ay takip eden kova dolunayı da satürnle birleşeceği için özellikle burada dikkat çekmek istiyorum kronik sağlık sorunu olanlar işte biraz da olgun yaştaki kişiler aile büyükleri yaşlı kişiler hasta kişiler bunlara dikkat etmek lazım nörolojik sorunlar sinir sistemi ile ilgili problemler tansiyon problemleri kalp dolaşım sistemi problemleri ani gelişmeler işte ani bir böyle bir felç durumları ya da işte nörolojik bir sorun tansiyon yükselmesi gibi bir durum Mars Uranüs kavuşum Merkür karesi bunları riskli görüyorum e, dikkatli olmakta fayda var zaten havanın da oldukça sıcak olduğu bir dönem ısının daha da artmasını bekleyebiliriz e, artan sıcaklıklarla beraber hem sağlık konularında riskler artabilir hem doğa olaylarında riskler artabilir Bu durum tabi yangın riskini de arttırıyor ne de olsa aslan Ateş elementi yangınlar üzücü bir durum bunları sık sık yaşıyoruz orman yangınları tüm dünya için söylüyorum tüm dünya üzerinde yine üzücü orman yangınları güçlü yangınlarla karşılaşabiliriz keyifli gelişmeler çocuklarla ilgili hamilelik doğum gibi konularda destekleyici olabilir eğlence sektöründe gelişmeler olabilir bireysel hayatlarımızda şans faktöründe şansa ihtiyacımız olan yerlerde mesela böyle bir şansla karşılaşabiliriz. aşk hayatımızda aslan yönetir aşık olmak için önemli bir dönem kişisel doğum haritaları destekleyenler bu yeni ayda aşık olabilirler çok romantik gelişmelerle karşılaşabilirler çocuk sahibi olmak isteyenler için hamilelik haberleri olabilir ee, güzel keyifli gelişmeler söz konusu güzel bir tatil eğlenmek için de yine bu Aslan yeni ayını değerlendirebiliriz şimdi yükselen burçlarınıza göre kısa kısa yeni ay etkilerinden bahsetmek istiyorum sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Aslan yeni ayı sizin için güzel bir yeni ay 5. evinizde şans evinizde doğacak burcunuzdaki jüpiterle de güzel bir açısı var bazı fırsatlarla karşılaşabileceğinizin işaretçisi aşık olabilirsiniz romantik konular çok etkin özellikle yeni ayı takip eden iki hafta boyunca aşk hayatınızda heyecanlı gelişmeler olabilir çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamilelikle ilgili bu yeni ay sizi destekliyor çocuklarınız var onların eğitimi geleceği ile ilgili keyifli haberler gelebilir Örneğin çocuğunuz bir sınavı kazanabilir i̇şte çocuğunuz evlenmek isteyebilir veya torun sahibi olabilirsiniz bunun gibi etkiler söz konusu şansa ihtiyacınız olan alanlarda bu yeni ay sizi destekliyor yeteneklerinizi gösterebilir başkalarının dikkatini çekebilirsiniz biraz da özgüveniniz cesaretiniz de artacak bir hobi ile ilgilenebilir bir sanatsal çalışma içerisinde yer alabilirsiniz spor gibi fiziksel aktiviteler rekabet gereken konularda da bu yeni ay hayatınıza hareketlilik getirebilir daha çok başarı getirebilir sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar yeni ay sizin için Tabii ki çok önemli. Beşinci, dördüncü evinizde doğacak bu yeni ay. E, aynı zamanda e, burcunuzdaki Mars'ın Uranüs'ün kavuşumu, kuzey düğüm yönündeki kavuşumu, Merkür'ün açısı e, biraz daha tabii ki yeni ayda sizin için etkilerin öne çıkacağını işaretçisi lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız yeni ay 5 derecede bu nedenle güneş ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında ise yeni ay tesirleri etkili olacaktır ama ben 18 derece ve yakınlarında önemsiyorum bu yeni ayda o yüzden 18 derece ve yakınlarında yani 13 derece ile 23 derece arasında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni ay önemli. Yenilikler olabilir, taşınmalar olabilir, yer değişiklikleri olabilir. Evinizde yenilikler yapabilirsiniz. Ee, yuva kurmak, aile olmak veya ayrılmak hani tüm bunlar mümkün. Çünkü biraz daha kadersel bir etki var, biraz daha hızlı ve sert etkiler var yaşamınızda şu anda. O nedenle kariyer konularında ilişkilerle ilgili konularda, yaşam alanlarınızda bazı yenilikler olması mümkün sağlığınıza dikkat edin hem kendi sağlığınıza hem de ebeveynlerimizin özellikle sağlıklarını dikkat etmekte fayda var ee, videonun başında da söylediğim gibi bu yeni ay bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir işte sinir sistemi, nörolojik problemler, Uranüs, Mars etkisiyle dolaşım sistemi problemleri, tansiyon sorunları, özellikle kalp sorunları bu konularda da dikkatli olmakta fayda var. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Aslan yeni ayı üçüncü evinizde doğacak. Bu yeni ay ile beraber e, yeni fikirler yeni düşünceler gündeminizde olabilir yakın çevrenizdeki kişiler özellikle kardeşlerle ilgili önemli konularınız olabilir biraz kardeşlerle belki bazı konularda tartışmalarınız e, olabilir bu streslere dikkat edelim lütfen e, kayıplara dikkat edelim sizin dışınızda e, olup biten veya bilmediğiniz bazı sırlarla da yüzleşebilirsiniz bu yeni ayda gizli düşmanlıkları da iyi yönetmek gerekiyor Çünkü Mars Uranüs kavuşumu 12. evinizde. Bunlar sizin kendi düşünceniz, bilinçaltınızdaki bazı zararlı düşünce kalıpları da olabilir veya işte kontrol edemediğiniz gizli bazı düşmanlıklar da olabilir. Dedikodular söz konusu. Bilgi trafiğine dikkat etmek gerekiyor. Belki her şeyi paylaşmamak gerekiyor etrafınızda. Duyduğunuz bilgilerin doğru olup olmadığına emin olun. Tartışma alanlarında mümkün olduğunca inatlaşmamaya dikkat edin komşu ilişkileriniz kardeş ilişkileriniz iş çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde bu konulara özen göstermekte fayda var yeni aile beraber bir seyahate çıkabilirsiniz bir tatil organize edebilirsiniz veya iş konularında anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda bazı sürpriz tekliflerle karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Aslan yeni ayı ikinci evinizde doğacak parasal konularda yenilikler var bir iş konusunda belki bir girişiminiz var çalışmaya başlayabilirsiniz para kazanmaya başlayabilirsiniz gelirlerinizde bazı yenilikler belki artışlar olabilir size ait değerleriniz varsa bu bir emlak bir toprak olabilir bunun alınması satılması kiralanması işlenmesi gibi konular olabilir ailenizle de bağlantılı olabilir bunlar gündeminizde Çalışarak iş yerinden kariyerden elde ettiğiniz kazançlar alanında belki sürpriz gelişmeler var. Bu bir anda hani hızlı bir teklifle de karşılayacak ya da yeni bir proje karşınıza çıkacak. Bir anda bir teklifle karşılaşacaksınız. İş hayatınızla ilgili alanda tabii ki kazançlarınızı ve maddi durumunuzu da etkileyebilecek bazı beklenmedik durumların olabileceğini yani söyleyebilirim buna heyecan yaratabilir heyecan yaratabilir bunları önümüzdeki iki haftalık süreç içerisinde gündeminizde tutabilirsiniz harcamalarınız olabilir keyif için tatil için eğlence için veya tamamen kişisel konforunuz için bazı harcamalar yapabilir alışverişlerde yapabilirsiniz spekülatif piyasalara dikkatle yaklaşmakta fayda var sevgili yengeçler yani çok kazanacağım diye biraz böyle eğer risk varsa şansa ihtiyacınız olan alanlarda, riskin çok olduğu alanlarda lütfen para konularına dikkatli yaklaşın. Mümkünse güvenli adım atmakta, güvenliğimizi korumakta fayda var. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar sizin yeni ayınız. Evet her yıl bir yeni ay doğuyor burcunuzda. Bu yeni ay sizin yeni ayınız. Özellikle doğum gününüz 23 Temmuz'da 3 Ağustos arasıysa. Bu yeni ay sizin için çok daha önemli yükselen aslanlarımız için de lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 5 derece ve yakınlarında yükselen burcunuz varsa bu yeni ay yine sizin için çok önemli Ayrıca 18 dereceyi de önemsiyorum 18 derece ve yakınlarında yükselen burcu olanları Güneş burcu olanları da bu yeni ay çok etkileyebilir bunu işte 15 derece 13 derece ile 23 derece arası alabilirsiniz yeni girişimler söz konusu belki bir karar vereceksiniz işle ilgili, kariyerinizle ilgili sürprizleri hazır olmakta fayda var çünkü Uranüs ve Mars onuncu evinizde. Bir teklif olabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz, belki işten ayrılabilirsiniz. Sizin kontrolünüz dışında da olabilir. Yani işten çıkarılabilirsiniz de. E bu da tabii ki yaşamınızda bir düzen değişikliği getirebilir, yeni başlangıçlar yapmanızı gerektirebilir. İlişkilerinizle de ilgili olabilir bunlar. Yani evlilikler, ayrılık, işbirlikleriniz, buralarda vereceğiniz kararlar yine sizin kariyerinizi toplumdaki statüsü etkileyebilir genel sağlığınıza dikkat edin yeni ayda bir imaj değişimi yapabilirsiniz Etrafınızdaki kişileri şaşırtabilirsiniz bununla beraber hem sizin hem de aile büyüklerinizin ebeveynlerinizin sağlıklarında bazı hassasiyetler oluşabilir videonun ilk bölümünde söylediğim bazı sağlık sorunlarına da dolaşım sistemi tansiyon nörolojik sorunlar falan bunlara dikkat etmekte temkinli olmakta fayda var Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar Aslan burcundaki yeni ay 12 evinizde doğacak bu yeni ayla beraber yaşamınızı şöyle bir gözden geçirmeniz iyileştirmeler yapmanız mümkün Evet gizli olan bir şeyler hayatınızda ortaya çıkabilir fark etmediğiniz konular da netleşebilir Uranüs'ün ve Mars'ın Ay düğümü ile beraber 9. evinizde olması uluslararası konular, yurt dışı, uzaklarla ilgili konuları da aktiveleştiriyor. Belki yurt dışında yaşama, yerleşme gibi bir düşünceniz var ya da e, yurt dışında okuma gibi bir konunuz var. Uluslararası alanda bir ticari girişim olabilir, eğitim konuları olabilir. Yani buralarda bazı hızlı gelişmeler olabilir beklenmedik haberler gelebilir hızlı gündemler olabilir bir seyahate çıkabilirsiniz örneğin bir tatile çıkabilirsiniz Aslan yeni ayı Aslında biraz ortamlardan ayrılmak biraz inziva için dinlenmek için size bir fırsatta sunabilir düşünceleriniz değişirken yaşamınızdaki gereksiz şeylerden arınmak için zararlı alışkanlıkları bırakmak için bir sağlık sorununuz varsa onu şifalandırmak için de bu Aslan yeni ayı size gerekli imkanları verebilir Sevgili teraziler ve Yükselen Burcu terazi olanlar, Aslan Burcu'ndaki yeni ay 11. evinizde doğuyor. Aslan burası şanslı bir ev, şanslı bir yeni ay. Jüpiter'in de güzel bir açısı var. O da zaten 7. eviniz, Karşıt Burcu'nuzda. Yani sosyal hayatınızın hareketlendiği bir dönem. Bu yeni ayda daha fazla eğlenebileceğinizi, arkadaş gruplarına dair olabileceğinizi, gruplar içerisinde, ekip içinde olabileceğiniz, belki bazı organizasyonlara dahil olabileceğinizi söyleyebilirim belki bir tatil organizasyonu olabilir bu keyifli bir çalışma olabilir bir eğitim olabilir Belki bir iş ekip çalışmasında olabilirsiniz e, tanışmalar olabilir yeni teklifler alabilir evlilik teklifi bile olabilir Çünkü Jüpiter evlilik evinizde ee, yeni tanışmalar arkadaşlıklar güzel bir yeni ay döngüsü parasal kazançlar içinde sizi destekliyor bu yeni ay Mars'ın ve Uranüs'ün 8. evinizde olması e, finansal konularda hızlı sürprizden olabileceğin işaretçisi belki eşinizden bazı jestlerle karşılaşacaksınız ya da bir kredi bekliyorsanız bu gelebilir bir yatırımla ilgili hızlı gelişmeler olabilir eşinizin kazançlarında hızlı değişimler olabilir tüm bu sürprizler de yeni ayın konuları içerisinde yer alabilir sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar Aslan yeni ayı sizin için önemli Çünkü sizin gibi sabit bir burç 10. evinizde doğacak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 5 derece ve yakınlarında güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz var mı eğer varsa etki alıyorsunuz. Aynı zamanda 18 derece ve yakınlarını da önemsiyorum. Çünkü bu yeni ayda çok güçlü açılar içerisinde. Böyle bakarsak 13 derece ile 23 derece arasında da Güneşiniz ya da yükselen burcunuz varsa, bu yeni ay size etkileyecektir. Kariyerinizde değişimler, yenilikler, başlangıçlar olabilir. Yer değişimleri, taşınmalar olabilir ki bunlar biraz ilişkilerinizde bağlantılı, önemli ölçüde. Yani bir evlilikle birlikte de bu kararı verebilirsiniz. Kariyerle ilgili alanlarda özellikle. Bununla beraber işte bir işe girmek, bir işten çıkmak, evlenmek, ayrılmak, yani tüm bunlar sizin yer değiştirmenize kariyerle ilgili toplumdaki statünüzle ilgili bazı değişimler yenilikler yapmanıza imkan verebilir bunlar sürpriz bir şekilde de beklemediğiniz bir şekilde de karşınıza çıkabilir genel sağlığınıza dikkat edin eşinizin sağlığı veya işte ebeveynlerimizin sağlığı buralarda bazı riskler oluşabilir özellikle kronik sorunu olanlar işte kronik dolaşım sistemi kalp sorunu tansiyon problemi nörolojik sorunu olanlara özellikle 31 Temmuz 3 Ağustos arasında biraz daha dikkatli yaklaşmakta fayda var temkinli olmakta fayda var sevgili akrepler Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Aslan yeni ayı 9. evinizde doğacak. Sizin için keyifli bir yeni ay. Hayata bakışınızın daha iyimser, daha güvenli, daha umutlu olabileceği bir dönemdesiniz. Jüpiter'in de desteği devam ediyor. E, bu dönem biraz çocuklarla ilgili konular, aşk hayatınızla ilgili konular, e, kişisel yetenekleriniz kazançlarınızla ilgili alanlarda sorgulamalar ve değerlendirmeler söz konusu olabilir maneviyatın yükseldiği bir dönemdesiniz Aslan yeni ayı keyifli yolculuklar seyahatler tatiller getirebilir size Bunlar uzaklar yurtdışı uluslararası konular olabilir akademik konularda bazı adımlar atabilirsiniz bir eğitime başlayabilirsiniz başka bir şehre taşınma başka bir yerde yaşama gibi kararlarınız da olabilir tabi ee, özellikle sosyal medya internet üzerinde yapılacak bazı işler dijital bazı işler ya da online e-ticaret gibi işler tüm buralarda da bazı adımlar atmanız kararlar vermeniz mümkün görünüyor sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oldak olanlar Aslan burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak bu yeni ay parasal dinamiklerde bazı stresler oluşturabilir yenilikler de getirebilir Tabii ki bir krediye başvurabilirsiniz. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Örneğin bir ev almak istiyorsunuz. Mesela bir kredi konunuz var. Ya da size ait topraklar var. İşte bir mülkünüz var, gayrimenkulünüz var. Bunu satmak ya da kiralamak istiyorsunuz. Evet bu aslan yeni ayında bu gündemler olabilir. Aile üyeleriyle ilgili onların şifalanması, onların sağlık sorunları varsa, onların tedavisi veya bir ameliyat gündeme gelebilir. Eşinizin parasal kaynaklarında gelişmeler olabilir. Örneğin eşiniz de işe girebilir. Para kazanmaya başlayabilir. İşte kişisel yatırımlarınız, yaptığınız e, yatırımlarla ilgili e, gelişmeler olabilir. Burada bazı riskler de olabilir çünkü Uranüs ve Mars beşinci evinizde. Burası şans evi ama Boğa burcundaki Mars ve Uranüs hızlı ve sürpriz gelişmeler demek. Evet, belki bir koyup beş alabileceğiniz bir süreç. Böyle sürprizler olabilir ama aksi de olabilir. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Para harcama eğiliminizin biraz artabileceği bir dönem yani keyif için çocuklar için işte eğlence için daha fazla para harcama eğiliminde de olabilirsiniz sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar sizin için önemli bir yeni ay yedinci evinizde ilişki evinizde doğacak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuza yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarında mı bunun yanısı 18 derece yine önemsiyorum 13 derece ile 23 derece arasında gezegenleriniz varsa Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya başka kişisel gezegenleriniz bu yeni ay kapsamında olacaktır. Tetiklenecektir. İlişkilerle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Evet, evlilik teklifi alabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Belki bir ortaklık işe, ortaklığa gireceksiniz ya da bir teklif alacaksınız. Ama süre gelen işlerinizde bitişler de olabilir. Yani bir ortaklığı bitirebilirsiniz ya da bir evlilik bitebilir. Mars'ın ve Uranüs'ün dördüncü evinizde olması özel hayatınız, eviniz, yuvanız, ailevi konularda hızlı ve e, sürpriz bazı gelişmenin olabileceğini gösteriyor yani bir ayrılık da olabilir bu ayrılıkla beraber işte yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz evden ayrılabilirsiniz taşınabilirsiniz gibi veya bir yeni evlilikle beraber de bunlar olabilir tabii ki ebeveynleriniz ve onların sağlıkları ile ilgili hassasiyetler olabilir onlar e, onlara dikkat etmek gerekiyor tabii ki genel sizin de gen, genel sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var özellikle bu aslan yeni ayı Merkür'ün de Uranüs ile yapacağı bu sert açılar nedeniyle sinir sistemi ve nörolojik sistemimizi çok etkileyebilir. Tansiyon dengesizlikleri, kalp dolaşım sistemi problemleri bunlar çok tetiklenebilir. Dikkatli olmakta fayda var ki özellikle belki olgun kişiler, yaşlı kişiler, hasta kişiler bu durumdan daha fazla tesir alabilir. Sevgili kovalar, sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Aslan yeni ayı ee, sizin altıncı evinizde doğacak günlük hayatınız işiniz mesleğinizle ilgili konularda yeni kararlar verebilirsiniz çalışmıyorsanız ve işe başlayabilirsiniz veya çalışma ortamlarınızda bazı yenilikler olabilir mesela yardımcı alabilirsiniz ya da bir asistanınız değişebilir iş arkadaşlarınızda bazı değişimler olabilir ee, bu yeni aile beraber bir işle ilgili bir eğitime katılabilirsiniz iş seyahatiniz olabilir kardeşlerle beraber Akrabalarla beraber çalışmalarınız varsa eğer, buralarda biraz dikkat edin. Çünkü fikirsel ayrışmalar, tartışmalar olabilir. Özellikle kardeşlerle ilgili konular sizin zihninizi biraz meşgul edebilir. Yaşadığınız yerde çevrenizdeki kişiler veya komşu ilişkilerinize de biraz dikkat etmekte fayda var. Anlaşmazlıklar, tartışmalar olabilir. Veya hani burada hızlı değişimler olabilir. Sağlık konularında, sağlığınızla ilgilenmeniz için bu yeni ay size fırsatlar sunuyor. Diyete başlayabilirsiniz, işte beslenme programınızı değiştirebilirsiniz, spora başlayabilirsiniz veya bir sağlık probleminiz varsa tedavi olabilirsiniz. Evcil hayvan edinebilirsiniz. ani bir kararla mesela bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Bu yeni aile beraber sevgili balıklar. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.